böyle dikey konumda kendisi kalabiliyor tek bir tuşu var zaten on off düğmesi herhangi bir kademe ayarlaması yok tek bir modda çalışıyor şu şekilde sapı da var böyle rahatça temizliğinizi yapabilirsiniz ucu üçgen şeklinde her köşeye girebilecek şekilde dizayn edilmiş öyle kırmızı renkli Arzum'un Pronto Red marka süpürgesi, gayet kullanışlı, fiyatı da uygun. Şöyle uzun bir kablosu da var arkadaşlar. Bayağı uzak mesafelere de rahatça gidebilmek için uzun bir kablosu var. Bu kabloyu da şu şekilde sarabilmeniz için aparat yapmışlar bu şekilde buraya right doluyorsunuz şurada tırnaklar var tırnakları geçirip rahatça dolayıp kaldırabiliyorsunuz süpürgemiz arkadaşlar iki parçadan oluşuyor diyebiliriz Şöyle birinci parçası şurada ikinci parçası var bunun uç kısmındaki şu aparatı çıkardığınızda da elinizle de rahatça bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada süngeri var. Süngerin altında böyle bir bezden bir filtre gibi bir şey var. Bunu alıp temizliyorsunuz, silkeliyorsunuz. Tamam. Başka hiçbir şeye gerek yok. Başka bir torbası morbası bir şey de yok. Böyle iki parça gayet kolay kullanışlı. Taktiği zaten kendisi oturuyor. Bunlar bunlar veriyor bir tane şey veriyorlar. Aparat veriyorlar. Onu da ucuna takıyorsunuz. Koltukları koltukları temizleyebilmek için. Dur bakayım şunu da çıkaralım. Ucundaki aparatı çıkardık bu şekilde bir tane aparat var bunun ucuna takıyorsunuz elinizle de temizleyebilirsiniz gayet pratik Arzumun Pronto Red süpürgesi fiyatı 200 lira falan civarında a101'de falan satılıyor. Başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Biraz temizlik yaparken dürüstü fazla. Dışarıya fazla ses veriyor. Tek bir kademesi var. On-off düğmesi var. O kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.